Hola chicos <gülüyor> Merhabalar herkese Neredeyim? E, Mallorca'dan herkese sevgiler Mallorca'nın katedöründeyim şu an Bugün sabah geldim Mallorca'ya Saat kaç gibi? E, galiba 11 gibi buradaydım Barcelona'dan burası yaklaşık 40 dakika falan sürdü Çok kısa e, 30 euro geldim kişi başı Burası Malta, Barcelona Barcelona'daki küçük bir köy Vic ee, bir de Cirona. Buranın karışım bir yer. Yani Katolik bir yer olduğu çok belli. Ayrıca Katalan kültürü oldukça hakim. İspanyoldan bahsetmiyorum, Katalan kültüründen bahsediyorum. Şu anda sunset zamanı. Kendimi görmüyorum. İyi, ama iyi çıktığıma eminim. Çünkü güneş bayağı parlak. Ee, Şimdiye kadar güzel geçiyor gün. Ama şu arkası gerçekten bana İzmir'i hatırlatıyor. Yani hatta Kuşalası ve İzmir'in karışımını hatırlatıyor. Hatta aşağıda parça gibi karnaval gibi bir şey var yani İspanya'da canınızı sıkılmasın mümkün değil Çünkü her gün bir karnaval var, dini bir bayram var falan filan Malum bunların deni bayramları da çok eğlenceli geçtiği için Yani e, değişik şeyler yapıyorlar bana göre çok eğlenceli geçiyor Çünkü ben bu bayramlara alışık birisi değilim Benim için değişik oluyor o yüzden de eğlendirici oluyor yani sonuç olarak Şimdi nerede? burası Cayer del Mirador Kesinlikle bir mirador, panorama yani Valla şimdilik sofer böyle, arkası bir mükemmel manzara yalnız, of of of bayağı güzel çıkıyor ya. Bu videomu da buradan bizim Selçuk göndermek istiyorum çünkü bana demişti, Mallorca'ya mutlaka git demişti, La Palma'ya git demişti. Burası Mallorca adası, başkenti La Palma, şu anda La Palma'dayım ama inanın burada olacağım hiç aklıma gelmezdim. Son dakika acil bir kararla. rahat sonu için buraya geldim, yarın döneceğim mecburen, başka çarem yok çünkü yani. Bu videoyu da Selçuk'a gö göndereceğim, o da ıı, izler, mutlu olur. Ama asıl Selçuk'la ile konuşsam iyiydi hatta benim numaramı değiştirdiğim için Selçuk'a mesaj attım dedim Selçuk ben şu anda buradayım ama cevap gelmedi bence ben yanlış bir mesaj attım Hatta dedim Selçuk sen misin değil misin gibisinden herhalde onun nasıl yanlış kaydettim bence öyle Manzara süper arkası görünüyor mu bilmiyorum arkada insanlar var aşağıda bakmışlar yapıyorlar burada Evet evet görüyorum zor zor zor şer görüyorum yani Neyse buradan selam olsun Selçuk'a hatta nasıl beceri selam gönderiyorum Başka selam göndereceğim insanlar her zaman oluyor hep unutuyorum ya Şöyle söyleyeyim beni izleyecek olan bu videoyu gönderecek olan arkadaşlarım yoksa selam göndereyim I'm saluting you guys uh, Who will watch my Who will watch my video in next future Proxima Futuro Okey, bueno I speak Spanish because of that I should stop speaking in English uh being in mayorca is the best thing especially but not not not only in mayorca being in spain is the best thing if i come to europe again if i have another option another opportunity to come to europe again believe me i will choose spain because spain is my favorite country i think spanish government should uh, how do you say should permit turkish people to go to country without visa Now I am uh, announcing to all authorities from here. <gülüyor> okay. See you later, alligator. Bye bye. Ha, bugün günlerden 7 Mart 2020. Bunu da eklemek istiyorum. Çok öpüyorum herkesi. Allah mücahçolsu. Şimdi de katederin önündeyim. Arkamda uh, Islas balayeras. Pardon. Mar balayeras. Yes. Yani uh, Akdeniz değildi. Türkçesini bilmiyorum bu denizin ya. Daha düne kadar Ata Sokak'ta dedi. Bugün aa, denize geldik. Pardon. Denizin ismini bilmiyorum ki. Neyse bakın internet Google'dan. Mar Baleiras <gülüyor> Güzel güzel bir yer burası. Arkamdaki deniz aynı kuşadası'nın limanı gibi. Ama katedral bayağı büyük, bayağı büyük. Şöyle göstereyim. İşte Gerçi şimdi şey var gölge var çok gözükmüyor ama baya büyük ve heybetli gözüküyor. Milan'daki katedral gibi. İşte. Arkandakiler yardır yardır Katalanca konuşuyor. Ama güzel manzara çok güzel süper. Bu da ikinci videomda videoların devamı gelecek. Şu bayrak ve e, oradaki se dini sembol de hoş. Alış, alışkın olduğumuz şey Avrupa'da zaten yani Kendimi göremiyorum, çok zorluk çekiyorum Video çeyparken ama neyse artık bunları Birleştirmem bayağı zaman alacak Olsun, sağlık olsun Sonuçta herkes hayatında Herkese buraya gelmek nasip olmuyor yani İlk ve son geleceğim belki, kim bilir Evet Yonun ortasındayım Maalesef güneşin batmasına çok az kaldı O yüzden çekebildiğim kadar video çekeceğim Ve burada kanıtmaya çalışacağım Burası şuan şeye benziyor hmm, Lesbos, Lesbos mitilini, mitilini yani oraya benziyor bayağı Mitilini ile kuş arasının karışımı Zaten Akdeniz'deyim şu anda Yani Akdeniz'in göbeğinde olduğum için Bir sıkıntı yok Yani e, Bulunduğum yer tahmin ettiğim gibi bir yer Bence Akdeniz'e kıyısı olan bir ilde veya ilçede yaşıyorsanız Burada olmanız Yani nasıl diyeyim Burası tahmin ettiğiniz gibi bir yer olacaktır muhtemelen. Barcelona'ya göre küçük bir yer. Kendimi göremiyorum ama şimdi görüyorum. Barcelona'ya göre tabii ki küçük bir yer. O kadar çok heyecanlandırmıyor insanı. Yani Barcelona'ya 10. ama hala aynı heyecanı yaşıyorum orada. Burası ne kadar çok heyecan yapsam da küçük bir yer olduğu için o kadar çok etkilemedi onu söyleyeyim. Yine burada Barcelona'daki gibi insanlar kayak mayak yapıyorlar. bisiklet yapmıyorlar falan filan. Bir de burası İstaz Baleiras Adaları atı takımından bir, bir tanesi olduğu için, onların en büyüğü ol, olduğu için başkenti burası La Palma yani. Hay sesim iyi çıkıyordur umuyorum ya. Velhasıl olay budur ya. Daha ne kadar e, Santa Cruz'da sörf e, yapanlara bakıyordum. Botlara bakıyordum. Şimdi buradayız yani. Dünya mı çok küçük yoksa Avrupa mı çok küçük ben bunu kavrayamadım tam. Yine insanlar çakılmış deliler gibi. Bir şeyler yiyip içiyorlar. Burası da bana konağı hatırlatıyor bu arada. Evet. Galiba burada eskiden tramvay varmış. Bilmiyorum. Buraya bir şey yola, yola şey yapmışlar. Şöyle bak göstereyim. Ray var burada küçücük. Yani yaklaşık 50 metrelik bir ray var. Ama şu manzara hakikaten güzel ya. Burada birçok yat var. Artık yatma bunların Ne bir yat. Baya yat var. Ben video e, çekerken de buradaki bisikletler vızır vızır bisiklet biniyor. Gerçi top oynamıyorlar. Top kafama gelecek korkusu yok. Yani güneş batıyor artık. Bugün e, ilk ve son günüm. Mayorka'daki. Olsun bu, bu anı e, ölümsüzleştirip kameraya çektim ya. Gerisi önemli değil. Eve gidince de bu videoları birleştirme Birleştiremem çünkü bilgisayarım burada yok. Neyse. En de sonunda bir gün birleştirip koyacağım yani sıkıntı yok ama şu kateliler hakikaten güzel gözüküyor Gerçi Avrupa'ya göre klasik ama görüntü güzel Kaç var acaba var bunların bir tanesi? Bunların çoğu Almanya, London Mesela şu Fransız yok, British, bayraktan bayraktan anlıyorum şu British Bir tanesi London o da British, şu Hamburg yazıyor, Alman bayrağı var yani bence burada e, dostolu İspanyol yatı yok. Hep Alman ve e, zengin Alman ve zengin Fransızların bence bunlar. Evet. Hatta şu bayrak kına da bayrağı gibi bir bayrak bakayım. Hem göremiyorum ama İsveç bayrağı da olabilir. Evet. Yani soğuk zengin kuzey ülkelerindekiler gelmişler buradan. E, yat ve kat, kat alıyorlar belli yani bu açıkça belli. Bak İsveç barakları görüyorum. Üç tane bayrak gördüm. Aa şey bayrağı İsveç. Sviç bayrağı var. Buradan görünmez ama Yani bunlar burada gelmişler almışlar Evet fotoğrafını da çektim bu arada Neyse kapatayım artık görünce hep aynı yerdeyim Biraz farklı yerlere gideyim. bildiğim kadar Aaa ee, burada insanlar var karşıda Neden burada tekrar video çekiyorum? Çünkü şu gördüğünüz Orsa 3 numaralı Bakayım görünüyor muyum? E, yat Valetta yazıyor. Yani Malta. Buradan evet, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Malta'daki seyredeceklerimi. <gülüyor> evet gün batarken son bir çekim daha yapıp burada videoyu kapatayım diye düşündüm. Gerçi kes, kısa, kısa kısa, kesik kesik videolar var gerçi ama şöyle bir göstereyim. Maalesef kameram çok kötü, çok iyi çekmiyor ama bu sunset gerçekten mükemmel bir sunset. Benden başka tütçe konuşma yok herhalde burada. Ertanlar evet, bir garip bakıyor. Evet. Eee çalıyor, çanlar çalıyor. Burası bayağı görkemli bir vadi gibi bir yer yani. Aa, Rose'a benziyor. Monjuk. Barselona'daki Monjuk'a benziyor. Zaten buranın Barcelona'ya benzediğini söylemiştim daha önceden Burası neymiş? Ee, kanal falan diyor. Anlam Anlamadım ne olduğunu. EOSB esas da Surela. Her neyse, 1891'den yapılmış galiba Ama manzara güzel Buraya fotoğraf yakışır Evet Şunlar gelsin, öyle çekeyim Ama gerçekten güzel manzara ya Dur, saçımı da düzelteyim Kadın da gelsin arkamdaki Şöyle bir çekeyim Evet, çektim Arkası da çok güzel ama Arkeği maalesef alamıyorum ya Çünkü çok parlıyor, iyi çıkmıyor Burası güzel çıkıyor çünkü yüzüme ışık vuruyor burada Uçaklar gökyüzünde şekil yapmışlar Buranın havası da soğuk yani Bence burası İzmir'le aynı derece Çünkü şu anda tahminim, tahminim 12, 13, 16'ya kadar çıkabilir Evet devam. Evet, devam edelim. Ay ay ay şu köpeğin bağı yok. Çok kork çok korktum şu an. Ama hiç saldırgan durmuyor. Gitti gitti. Gitti köpek Parasito muy peligroso. No me gusta Perosi. Burası muhtemelen Firaza. Ama ne Firaza oldu bilmiyorum. Buranın kesinlikle bir anı. Ay vallahi artık aynı yerler aynı şeyler. Ama güzel yer. Değişik bir yerde olmak. Sonuçta işte dünya kocaman bir yer. Gez gez bitmez. Dalar bitmez yani. <gülüyor> Ama farklı bir yerde olmak hep güzel. Ay şunun kalabalığına bakın ya. Valla sanki Kuşadasındayım ha. Aynı öyle. Gün batımından son dakikalarımız yani. Güneş, güneş bitti Bitti. Bir daha yok. Bir daha çekinmekim yok. Dur şuradayken bir de bir fotoğrafı çekeyim tekrar. Çektim. Aşırı kalabalık işte. Oh oh oh. Very crowded. Pasa pasa. Bu Eee sesimi açık bilmiyorum çünkü gürültü var burada. Barkıba. Burası bayağı güzel ya. Bence burası şehir merkezine gidiyoruz şu an. Evet. Ama arkası güzeldi. Bayağı boylu boyunca. Park gibi bir yerde. Kırmızı ışıkta bekliyorum. Yani şehir hakkında çok araştırma yapmadım maalesef. O yüzden çok bilgim yok ama buranın muhtemelen gençlerlerce işgal edildiğini tahmin ettim. Sonra Google'dan Şehir Pepezen bastım. Tahmin ettiğim gibiymiş. Zaten belli yani Katalik tadıcılarından. Bence burası bar cagdesi, yani Barçaçı İngiliz. giriş. Çünkü bayağı insanlar artmış. Ha bir de bugün cumartesi. Bugün günlerden 7 Mart 2020 olduğunu söylemiştiniz zaten. Bayağı birikmişler yani dilimdeki barlar caddesi gibi bir yer bence burası. Işıl ışık yandı hemen geçelim. Geçiyoruz karşıya. Yalnız karşıdaki yer aynı şeye benziyor. Karşı, karşı yakadaki yer. Bostanlı falan orası. Allah şu anda utanacak durumda hiç değilim. Ee, ne kadar çok fiyat o kadar çok benim için çok hatıra olacak, mutlu olacağım yani. O yüzden sürekli devam ediyorum kayda. Ne yapayım? Bakarlarsa baksınlar. Zaten bakan da çok olmadı yani. Herkes kendi işinde, yüzünde meşgul şu an. E tabi saat şu an 7.30 tren. Bu yüzden insanlar yola çıkmış durumda. Ortam güzel. Ee, yani öyle Fenerife'deki gibi kirli değil. Ee, masadaki gibi e, eski değil, değişik. Güzel. Yani burası Pisanon'a benziyor. Barcelona'a benziyor. Karışık. Oo, şurası çok güzelmiş. Göstereyim şurayı. İşte. İçerisi güzelmiş. Devam ediyorum valla. Şarjın bitene kadar çekim yapmayı düşünüyorum. Pasa pasa. Ortam güzel. Yalnız burada, burası bittikçe İngilizce'yle işmeye başladı. Bilmiyorum aga. Çok turist var galiba burada. Valla Türkiye'ye gittiğimde bu videolar çok önemli olacak benim için. Çünkü hepsi güzel bir hatıra kalacak. Her tarafta İtalyan restorantı var. Güzel bu cadde. Güzel gerçekten güzel. İnsanlar kurala virüsten bahsediyor ama anladım vallahi. <gülüyor> güzel güzel güzel hatıralar biriktiriyoruz burada. Bakalım nereye kadar gideceğiz? Vallahi yavaş sürer insanları hissetmiyorum. Çünkü vakit har, vakit harcıyoruz yani. Zaten şurada akşam olmuş gün batıyor. Hiç vakit kaybetcek halim yok. <gülüyor> çok komik, <gülüyor> çok komikim ya. Yani şu anda şuradan bir an önce çıkıp e, karşıya geçsem çok iyi olacak. Şuradan ay ay ay. Evet evet evet buraya gitmek istiyorum. Şöyle bir cad şöyle bir yere geldik. Burada ne var bilmiyorum yani. Herhalde bugün bir kutlama gibi bir şey olacak burada. Aa burası disco ay, Burası aynı büyük parka benziyor yalnız. Oo san güzel. Hemen oraya gitmem. Aaa turunç var. Bunu çekmem lazım. İşte. Ağırsa turunç kalmış. Şu insanların hepsi bu diskoya girmek için bekliyor şu anda. İşte. Yani daha saat buçuk 8 falan anlam veremiyorum şu an. Çok komik. Hala orada bir sürü insan var. İşte. Vallahi şaka gibi şaka. Yalnız şu karşımdaki manzara mükemmel ötesi Yani Kuşadası kuşadası bunun yanında halt etmiş mi diyebilirim bilemiyorum Ama çok güzel İşte Bir daha görüp görebileceğim son manzara çünkü birazdan gün batımı olacağı için Bir daha bunu göremeyeceğim Sabah da buradan gittiğim için yine göremeyeceğim O yüzden Bol bol kayıt kayıt kayıt, kayıt yapmam lazım İşte makinesi yıkamayan çok iyi değil ama ama gerçekten güzel Burası biraz şeye benziyor, kuşarası ne benziyor İnsanlar burada diskoya girmek için sırada bekliyorlar, takılıyorlar Vakit öldürüyorlar yani Ay artık görüntüyü kapatsam, ne yapsam ama manzara çok güzel ya Bence hava kararına kadar böyle kalayım burada Burası diskotek bence, evet Evet Sabotaj ismi Kayyer del terrar İşte Bu manzara hakikaten güzel ya Şöyle gideyim biraz daha Arkamda kaldı bekleyenler Ay kaktüslerin güzel yere bak Hava giderek kararıyor. Aa ışık yandı bizi görünce sı gerçekten da benziyor. Yani tam bir Akdeniz şehri. Barcelona bile bu kadar Akdeniz şehri değildi. Her telife hiç değil, telife. Ay kedi geçti. İşte bir Akdeniz kedisi. Baksana buraya kedi. Pişt. Kedi. Pişt. Pişt. Ne yapıyor? Değil misin? Çok kötü bakıyor. Antalya yani ıı, Afrika şehri, burası tam bir Akdeniz. İşte ya ben bunları kayıt altına, alıncada ne yapayım yani, ne yapayım? Buradan videoyu izleyen, izlemeyen herkese sevgilerimi gönderiyorum. İmkanı olan, vakti olan ömürden önce buraya bir gelsin, görsün yani. Burası tahminimce ada yani. Ben bir gün kalacağım mecbur. Ama beş günde bence tamamen her yer bitebilir yani. Beş gün buraya yeter. Fazla da gerek yok. Beş gün buraya tamamen yeter. Ben öyle düşünüyorum en azından. Arkadaki manzara dehşet zaten. Aşağıdaki fotoğrafımı çekeyim ya dur. Şöyle. Vallahi taklalar atıyorum ya video çekmek için. Manzara güzel. Yani akşam olunca İspanya'nın sokaklarındaki bu ıı, Görüntüler, şıkır şıkır sesler Hoşuma gitmiyor değil Burası da şey Yel dervene gibi bir şey geldi Pasa pasa İşte Hızla çekeyim kendi fotoğrafımı. Ay, ay da çıkıyor arkamda ay manzara süper hatta en sevdiğim zaman sunset zamanı manzara mükemmel çıkıyor neden burda neden bilmiyorum şeyler var ya ee, neden acaba gel diyeir ay bu manzara çok iyi bile çektim vallahi videomu ne yapayım Yavaş yavaş gün batımına doğru gün batıyor, hava kararıyor. Bakarlar sen baksın Bakan da yok o kadar yani dikkat, zarar verici kadar bakarı yok yani. Evet. Buradan aşağı indiğimizde. Sahile varmış olacağız. Hey, 11 dakikadan beri video çekiyorum. 11 dakika oldu. Grafitiler yapmışlar yollara. Hava soğuk değil. Bence burası şu an 19-20 ile 17 falan olabilir. Çünkü düşünmüyorum yani. Ne vermeciyorum kaldığım yerden? Aa burada şey varmış. Hard Rock Kafe. Ya Hard Rock Kafeden şey Oy. alacaktım. <gülüyor> Grazias. Ee, Hard Rock Cafe'den tişört alacaktım. 38 euro. Yani 38 euro vermek istemedim tişörtü. E çünkü çok pahalı Hola. Hola. Hi. Hi. You from Italia. Italia. England. Üniversite video'dan from? Turkey. İlginç insanlarla karşılaştık yolda Kanalıma abone olmayı unutmayın desem iyiymiş <gülüyor> Ay ay ay burası çok güzel Hastalık kafene ürününe satılan bir dükkan gördüm 38 liraya 30 vermek istemedim yani günah Birçok açı insan varken ben o tişörtü o kadar parayı veremem yani Olsun, sağlık olsun ama Hard Rock Kafe güzel, Hard Rock daha doğrusu. Hava yavaş yavaş kararıyor, gün batıyor. Ah, şarjım çok az. Ya, okey ne yapalım? Sağlık olsun. Önemli değil. Ay sesin sesin nasıl çıkıyor hiç bilmiyorum yani konuşuyoruz ama kafadan. Sonradan pişman olursam da en azından. Bugünü hazıra olarak taklamış olacağız. Şu o, gördüğümüz, gördüğüm manzara Asa Şeye benziyor. Malta'daki Silema şeye benziyor. Güzel bayağı baya güzel yani. Hava hala kararmadı. Hala kararmadı. Şarjım düpeden kapasamıyor olacak deyip de kapatamıyorum. Ama gerçekten güzel ya. Bir de şöyle bir şey var. Şu anda hem çekim yapıyorum, hem de gittiğim yerleri ilk defa görüyorum. Yani şu, şu anda burada hafta ilk defa geçiyorum. Buna kayıt altına almak çok güzel oluyor. Mesela şöyle. Artık hava kararıyor yavaşta. Nasıl? Ee, hava karar, karardıkça kapatacağım. Burası bence bu şekilde gidiyor. Yani İzmir'deki şey gibi, karşı yakadaki kordon gibi. Şeye benziyor. Karşıyaka ile Bostanda arasındaki yol var ya hani öyle olduğu yer filan. oraya bayağı benziyor. Hatta Şamrak, ha inanmıyorum. Sanki oradayım. İşte bu yaşıyorum şu an. Aynı aynı isimler ya. Orada da aynı isimli bir bar, kafe gibi bir yer vardı. Aynısı. Şey evler falan aynısı. Vallahi bana, ben öyle, hatırlay yani öyle hatırlayacağım burayı. Çünkü yürüdüğümüz cadde, Buradan'a benziyor. Her şey çok iyiydi ama şarjım bitmeden videoya iyi olacak çünkü daha sonra üzülebilirim. Daha önce olduğu gibi videom kesilebilir, yarım kalabilir. Ne de olsa bayağı kayıt altına aldık. Birçok insan da videoya dahil oldu. Birçok insanına selam gönderdim. Sesim ne kadar iyi çıktı bilmiyorum. Ama artık yavaş yavaş videonun kalitesi düşmeye başladı. Çünkü hava karardım, o yüzden artık kapatıyorum yavaştan, üzülerek. Ama ben yürümeye devam edeceğim. Hava kararına kadar devam edeceğim. Zaten buradan gidene kadar eve yarım saat bir saat geçer yani. Bugün de güzel beslendim, uykumu da aldım. O yüzden küçük gibiyim, çok iyiyim valla. Buradan herkese selam, Türkiye'ye selam, İzmir'e selam, Malta'ya selam. Burası Malta ve İzmir'in karışım bir yer. Güzel bir yer ama. Evet. Hoşçakalın. Eee Mayak'a sevgiler.